Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki malzemeli nefis bir tarifimiz var. Çikolatalı mus yapacağız bugün. Videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bu hatırlatma yaptıktan sonra iki malzemeyle çok kolay bir muz yapacağımızı söylemiştik. Tarifimize geçebiliriz. Öncelikle olarak geçtiğimiz günlerde size bir video çekmiştim. Aquafaba ile ilgili yani nohut suyu. Haşladığımız nohutların suyunu bugün sizler için harika bir e, tatlı yapmada kullanacağım. Aquafaba yaklaşık olarak yarım çay bardağından biraz daha az olarak kullanacağız biz bugün. Kullanacağımız bir diğer malzeme de bitter çikolata. Eğer siz e, vegan bir beslenme tarzına sahipseniz aquafaba'yı doğrudan kullanabilirsiniz. Fakat çikolatayı zaten sizde biliyordursunuz. Vegan yiyeceklere uygun olduğuna tam olarak emin olursanız ona göre çok güzel bir çikolata yapmayı size sağlayabilirsiniz. Öncelikli olarak bir kapımızı alıyoruz ve akvofabalarımızı içerisinde boşaltıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey akvofabamızın yoğunluğu. Böyle çok sulu olmayacak. Gördüğünüz kıvamda olması gerekiyor. Bir yumurta akı gibi kıvamlı. Eğer suyu fazlaysa yani nohutunuzun kaynatma suyu fazlaysa Ocağın üzerinden notunuzu aldıktan sonra biraz daha kaynatarak bu yoğunluğu elde ederseniz çok daha güzel bir köpürme işlemi olacaktır. Bu gördüğünüz kıvama kadar siz kaynatma işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdi mikserle çırpacağım. Bu da aynı yumurta arkında olduğu gibi çok güzel kabarıyor. Olduğunun 3-4 katı hacme sahip oluyor. Ve böylelikle yumurta arkında kullanabildiği bütün tariflerde siz de kullanacaksınız. Yani yumurtaya alerjiniz varsa e, bunu doğrudan kullanabilirsiniz. Veya yumurtalı tariflere olan her şeyin içerisinde kullanabilirsiniz. Biz bugün çikolatalı mus yapacağız. Siz diğer tariflerinizde de yumurtadaki yerine aquafaba kullanmayı tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şirpme işlemini bir müddet devam ettiriyorum. Ve e, akışkan bir krem şanti diyebilirim. E, köpük köpük olacak şekilde o şekilde gelene kadar e, uzunca bir süre 5 dakika kadar bir çırpma işlemi gerçekleştireceğim. Siz de görüyorsunuz tam olarak e, yani yönünü de söyleyeyim. Tek bir yönde yapmanız sizin için iyi olacaktır. Köpüğü söndürmezsiniz. Eğer bir sağ bir sola yaparsanız köpükte sönme işlemi olur. O yüzden siz buna dikkat edin. Yani e, koyduğunuz mikseri sadece tek yönlü olarak çevirin mesela ben sağdan sola doğru sürekli olarak yaparım yani tam tersini yapmam Çünkü daha güzel kabarmasını sağlıyor ee, bu kabarma işlemi çok önemli Çünkü musun içerisinde sadece iki malzeme var bir akvabat yeri bitter çikolata gördüğünüz şekilde çok güzel bir kıvam aldı bu şekilde koyu e, yoğun yoğunluğu olan şimdi bitterlerimizi de ben varıyor eriteceğiz Ortalama olarak 100 gram kadar bir bitter çikolatamız var. Dilerseniz siz e, damak tadınıza göre daha az ve daha çok da koyabilirsiniz. Bu şekilde ben mario erittiğim bitter çikolatalarımı doğrudan aquafobonun içerisine boşaltıyorum. Burada mühim olan şey eğer diyet bir e, tatlı arıyorsanız, Kakao miktarı yüksek, şeker miktarı az olan bir çikolata tercih edersiniz. Yani ne kadar çok çikolatanızın kakao miktarı yüksekse sizin için diyetinizde o kadar iyi olacaktır. Aynı zamanda diyetlerinizde bu şeker krizlerinizi çok hafif bir şekilde atlatmış olacaktırsınız. Bitter çikolata hani normal şeylerin içerisinde de diyetlerimizin içerisinde de kabul gören bir şey. Tabi miktarı biraz önemli siz buna dikkat edersiniz gördüğünüz gibi ben bunun içerisinde boşalttım ve ardından alttan üste olacak şekilde çikolata tam olarak karışana kadar ve köpüğü söndürmeden karıştırma işlemi devam edeceğim gördüğünüz gibi hem köpüğü söndürmüyorum hem de çikolataların köpük içerisinde tam olarak homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyorum şimdi bir kapma boşaltacağım bunu bu şekilde maalesef ki tüketemiyorsunuz. Öncelikli olarak buzdolabında 3-4 saat kadar bir bekleme süresi oluyor. Ardından tüketebilirsiniz. Yoğunluğu çok güzel. E, tam kıvamında oluyor. Denemenizi çok tavsiye ederim. Benim ve e, evime gelen misafirlerimin çok sevdiği bir tatlı. Gördüğünüz gibi ben e, dilimlenmiş veya toz şeklinde olan çikolatayla genelde servis etmeyi bayılıyorum ve öyle olmasını daha çok seviyorum. Bu şekilde 3-4 saat boyunca buzdolabında bekleyecek. Gördüğünüz gibi 3-4 saat sonra artık buzdolabından çıktı ve yenmeye hazır. Bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Evet. Şimdiden sizler için de afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen gitmeden Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin. İyi seyirler, hoşça kalın.